Müşterimizin yolda uzun süre gittiğinde bir tekleme şikayeti vardı. David Diamond hali ortada. Yani ilerledikçe ilerlemeye devam ediyoruz. Su hortumları çok kötü durumdaydı. Mecburen raktör hortumlarına kadar işte ilerlemeye devam ediyor. 3 aylık herkese merhabalar. Kaşığı ee... <gülüyor> alacağız. Herkese merhabalar. Müşterimizin yolda uzun süre gittiğinde bir tekleme şikayeti vardı. Yola çıkıp baktığımızda regülatörün belirli bir sesörü ısının düştüğünü fark ettik. E, regülatörde su kaçakları vardı. Su devre daimi çok fazla düzgün yapamıyordu. E, konuyu açtıkça ilerlemeye başladı. E, söktükçe sökmeye başladık. Şimdi e, termostat elimizi, regülatörü, hortumları söktük. Kanmalar mevcuttu. Aynı şekilde oksitenmeler. Kalorifer hortumlarının girişlerinde aynı şekilde oksitenmeler vardı. Su kaçakları vardı. Devre daimi söktük. Devir daimin hali ortada yani ettikçe ilerlemeye devam ediyoruz. Su hortumları çok kötü durumdaydı. Mecburen raktör hortumlarına kadar işler ilerlemeye devam ediyor. Termostat şimdi elimizde. Termostatın en belirgin özelliklerinden biri seyir haline giderken aracın su ısının düşüyor olması. Seyir haline giderken ısının normalde düşmemesi gerekiyor. Eğer ısı düşüyorsa termostatla alakalı bir sorun var demektir. Yani termostat açık kalıyor demektir. Su devir daimi sürekli yaptığı için ısıyı tam randımanda tutamıyor. Normalde 90-95 bağından tutması gerekiyor. Ama tutamıyor. Açık kalıyor. Sürekli soğuk su daim yapıyor. Bundan dolayı regülatörde donmalar meydana gelebiliyor. Teklimeler meydana gelebiliyor. Müşterimizin de bu tarz bir şikayeti vardı. Söktüğümüzde fark ettiğimiz olaylar bunlar. Şimdi ustalarımız işlemlerini gerçekleştiriyor. Termostat. Termostatın görevi bu şekilde. Şimdi buradan rahatörden su gelir. Burada bu termostat belirli bir ısıda aracın motor suyunu soğutmak için devrim yapması gerekiyor. Bu açık kaldığında termostat buradan sürekli soğuklu devir daim olur. Yani araç belirli bir sıcaklıkta suyu tutamaz. Bu da araçta su ısının düşmesine sebep oluyor. Bu belirli aralıklar da açıp kapatması gerekiyor. Devredime bunda bir sıkıntı yaşanmış. Zaten çok da çalışır durumda değil. Termostatımızı değiştireceğiz. hortumlarınızı yeniliyoruz. Regretörü değiştireceğiz. Bir de yükselmiyorsa termostat mı? Yani yüz, yüz diyemeyebiliriz tabii. Bazı başka sıkıntılar da meydana geliyor ama en büyük sıkıntılarından biri termostat. Şimdi bunun belirli periyotlarda değişmesi gerekiyor termostatın. Çünkü meydana geliyor. Şimdi su sürekli saf su kullanmamız, antifriz olmaması, antifrizin kötü kullanılışı. Bunların hepsi termostatın bozulmasına bir sebep. Zaten belirli periyotlarda mutlaka bunun değişmesi gerekiyor. Antifriz kullanılmış veya kötü antifriz yani kalitesiz bir antifriz kullanılmış. Kalitesiz bir antifriz kullanmak Antifriz kullanmaktan daha kötü bir şey. Öyle diyebilirim. O yüzden kullanılan antifrizin markası çok önemli. Kalitesi çok önemli. Şöyle, Evet yaz aylar için çok büyük bir sıkıntı değil aslında termosutun açık kalması. Hatta iyi bir şey diyebiliriz. Çünkü bazı araç modellerinde termosutu yazın iptal aldılar. Sürekli açık kalır. Ama kış aylarında aracın zaten belirli bir sıcaklıkta tutuyor.